Sevgili izleyiciler, merhabalar. Dört değeri çalışan kardeşlerim, sizlere yeniden seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dört değeri kardeşlerim, malumunuz e, kadro geldi, e, kadroya kavuştunuz. Tabii ki birçok kurum kadroya kavuştu. Değerli dört değeri kardeşlerim, e, kadroya kavuştunuz. E, Sizler isteğim nedir? Ee, neler şu anda hani, e, ne kadar promosyon aldınız size ne kadar ikramiye için e, söz verildi yani bunları öğrenmek istiyorum ee, promosyon ne kadar önerildi milli eğitimden 4D'ye geçenler üniversitelerde 4D'ye geçenler özellikle e, bunları bilmek ve öğrenmek istiyorum arkadaşlar yani Milli Savunma Bakanlığı'nda dörtlüğe geçen kardeşlerim. Yani şu anda öğrenmek istediğim, sizde ne önerildi, ne verildi, lütfen arkadaşlar yazın. Çünkü yazın ki ben size ne kadar ücret verildi söyleyeyim. Hani şu kadar promosyon verildi diye, bu kadar şu ücret aldım değil eksik mi maaş yattı, ne kadar size maaş yattı. Ee, özellikle belediyede çalışan arkadaşlarımız e, yazın ne dediler size e, iş güvencesiyle alakalı. Lütfen yazabilirsiniz. Yani deyin ki şu kadar ücret verildi. İşte kurumda biz yarım aylık aylığımızı alamadık veya Mart ayındaki taşeron maaşını alamadık diyen arkadaşlarımız. Evet. Evet. Maaş, ne maaş kartı çıktı nasıl bir iştir efendim demiş Şahin. Şahin kardeşim hangi kurumdasın? Tahmin edeyim mi? Belediye mi? Ee, devlet hastaneleri falan geçti biliyorum. Çoğu geçti. Hangisindesin? E, kurumu yazarsanız daha iyi olur arkadaşlar. İsminizi yazmanıza gerek yok. E, isminizi yazmayın. E, 4, 4, 14 günlük maaş aldım. E, Utku Bey Askeri geçirim indirimi desteğinin tam almadın. Hani biraz eksik yattı anladınız mı? Ya Belediye'de çalışıyorsunuz Şahin Bey. Nisan maaşını alamadın sen. Ee, ben aradığımda şunu diyorlar. Şahin Bey mutlaka bunu iyi dinleyin. Diyor ki ya diyor prosedür tamamlanmadı. İşte evrakları ancak tamamlayabildik. Şöyledir böyledir. Hani bana yani 3-4 tane ben Büyükşehir Belediye aradım. Nisan maaşında bırakın sen maaşı, Şahin Bey. Beş günlük ikramiyeniz yatması gerekiyor biliyor musunuz bu ay? Ercan Bey, ilçe belediyesine çalışıyorum ama henüz hesap açılmadı. Ee, i̇lçe belediyesinde çalışıyorsunuz. Bankanız için işlem yapılabilir. Aylığınız yattı muhtemelen. Harun Geçki, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde şu an bankayla anlaşmışlar. 875 TL'yle. Bakın Harun Bey, inanın Türkiye'deki sanki bütün bankalar anlaşmış gibi. 800 ile 1200 arası. 1200 de çok e, nadir. 800, 500, 600 çok komik rakamlar verdiler. İnşallah bankalarla ilgili bu düzenlemeler e, yeniden revize edilir. İhaleler iptal edilir. Keşke sendikat etse ki iptal edilsin diye e, idarenin en üst belkine yazsa. Yemek parası 13.99'dan 5 TL düştü. Ahmet Bey e, şuna emin olun maaşlarda ne olursa olsun aldığınız maaşla geçeceğiniz için gerekli bütün düzenlemeler yapılacaktır. Daha önceki yemek parası ücretiniz şu anki verilen 5 TL arasındaki fark mutlaka giderilecektir. Yani düşük maaş almayacaksın yani şeyde aldığından, taşırımda aldığından. KYK'da promosyon belli değil demiş. Ya kayakada biraz geri gidiyor Serhat Bey. Ben de bunun farkındayım. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı biliyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız biraz bu konuda biraz santal davrandı ama ben Bakanlığımızın makamını arayayım. Sayın Bakanımızın emriyle e, Sayın Osman Bey'in emriyle bence çok hızlanacaktır Yapıcı bir insan iletişim açık bir insan Kendisini seviyorum Bu konuda da gereken, gerçekten desteği verir Ben o zaman unuttum özür dilerim e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı arayacağım Adliyede hafta sonu çağrısı gideceğim nasıl olacak Ne demiş Adliye hafta sonu e, Niye çağırıyorlar ki Yani çağırmalarını anlamadım yani mesai miydi orayı anlayamadım. Arkadaş onu bir açar mısın? Nuri. Nuri Bey bir açar mısın? 14 günlük maaş geçiş paraları bile alamadık. Şahin belediye belediydi bu. Sağlık Bakanlığı kaç para maaş alacak ambulans şoförü fazla mesai var mı? Sizce hiç dönüş yapmıyorsunuz. He, anladım. Ambulans şoförlerinin nöbetleri tabii ki kadrolu dörtte inek. A kadroların e, yani tam kadroların ki biraz farklıydı. İnşallah o saatlerde üzerine ne olacak arkadaşlar? Onu size bilderiyim. Yani eşitleme yoluna gidilecek. E, fazla mesai tabii ki var ama e, ücret e, olarak biliyorsunuz yüzde 50 fazla alacaksınız ama risk priminiz de var. E, Ceyhun Bey 2 TL fazladan risk primi alacaksınız günlük. Onu da bilin Ceyhun Bey. Ee, şey Sezgin Bey'le demiş 13 günlük maaş Aldık toplam 710 TL Düşük yatmış Sezgin Bey Demin dedim askeri geçim indirimi göstergesi Tam yansıtılmadı diye 15 Mayıs'ta tam alacaksın 15 Mayıs'ta görüşmek üzere Sezgin Bey Eğer belediyede çalışıyorsanız ayın birinde Görüşmek üzere bazı belediyeler birinde yatıracağız Zamanla 15'inden 15'ine Geçireceğiz dedi bilginiz olsun Hiçbir hak alamadık Açıklama yaparlar bize efendim İstanbul biraz sıkıştırırsanız İnşallah siz kurumu tekrar yazın. Ben not alayım. Arayacağım. E, de, devlet su işleri 3 aylık park ve 1 Nisan'da aldık. Evet tamam. 3 aylık park. Ne? 3 aylık park ve 13 günlük e, devlet maaşını aldık. Hmm. Evet. 13 günlük devlet maaşını aldık. Eksik yatmıştır 13 günlük. Onu söyleyeyim size. Hocam belediye başkanı sendikacı kaçıyor. <gülüyor> Ya ne yapsın adam? <gülüyor> Kreye ya kadar ya şöyle kaçıyordu diyeyim. Çünkü o da e, mevzuatlar yeni oturuyor ya. Sendikacılar da tabi bastırıyor. E, onlar da tabi daha çok mesela ikramiye istiyor da ikramiye şu an yönetmelikte belli. İnşallah olur. Üniversitesinde dedim bir aylık promosyon. 4 yıllık mı? 4 yıllık mı? 11 aylık. 4 yıl 11 aylık 950 bedavaya gitmiş ya. Yazıklar olsun ya yazıklar olsun. Emekliye böyle askeri ücretliye gerçekten e, şey ama e, ben mutlu çalışma bakanını aradım. E, çalışma bakanlığımızın danışmanlarından e, bizzat e, iletişim kurdum. Oradan da tekrar uzmana yönlendirdiler. İkramiye ile ilgili belediye harici çalışan arkadaşlarımıza söylüyorum. İkramiye ile alakalı kesinlikle müjde her an verilebilir. Size de bu dipnotu vereyim. Yani bizzat yerini aradım yani. Öyle bir telefon olmadı tabi arkadaşlar. Saat 10 ile 1 arası devamlı kulis yaptım. Sonunda baktılar olacak gibi yok. <gülüyor> açıklama yaptılar. Bakanımızın açıklamasını lütfen bekleyin. Bilsinlik ne desek şey olur dediler ama olmayacak da demediler. Ümitli konuştular. seçim var ya banka promosyonu almadık. Ahmet küçük birçok yerde banka promosyonu verilmedi. İdarelerin bazıları hala bankalarla temas birbirleriyle kurmadılar. Mutlaka hatırlatmanızı istiyorum veya sendikanız varsa hatırlatsın. Ben sendikanın yazılı dilekçe vermesini isterim yani normal bir dilekçe versin. Promosyon anlaşması kadrolarda yapıldı. Bunlarda olacak mı? İdareden eden harekete geçmesi istensin, hızlanacaktır. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir değişiklik olmadı bilginiz var mı? Maaşlarımızı aldık, hala asgari ücret. Aynı ücrete geçildi Fatma Hanım. E, Mayıs'ta da tam aynı ücrette ve bir kısım yüksek durumlar olabilir göstergelerden dolayı. Düşük olmaz, az yükseklikte olur. Milli Eğitim'de ne oldu biliyor musunuz Alper Bey? Milli Eğitim'de 4D değil, geçici işçi olarak hale adlandırıyorlar size. Onu söylemek istiyorum. 4D demeyin, geçici işçi deyin dediler. Ben de ağzım alıştı artık. Ben hepsine 4D demek istiyorum. Ama 2 aylık ücretsiz izin olayında şu anki yürürlüğünü koruduğunu ama her an ücretli izin olarak da olabileceğini söylediler. Onu da söylemek istiyorum size. Yani Milli Eğitim'de ümit çok yüksek. Seçim olmasaydı ben size söyleyeyim. Şimdi 2 ay gidin bir yerde iş bakın veya bir başka bir gelir bakın derdim. Abdullah Bey belediye çalışanı hangi statüye geçti demiş. E, belediye çalışanlar arkadaşım e, 4D dedik. E, iki türlü bir geçiş var. Bir de 4ASSK üzerinden 55-10 iş, 55, e, iş kanununa göre geçiş oldu. Ya, siz de toplu süzdüşmeye bağlı bir iş güvencesine kavuşturuldunuz. Belediyeler torbaya arkadaşlar sonradan dahil oldu. Bu çeşitlik biraz ondan. E, niye 4D çift maaş yok acaba demiş. Ya o, onun için ayrı bir düzenleme gerekiyor. Ama e, şunu söylemek istiyorum. 4 değişik diyorum ki ileriye dönüp haklarınızı alacaksınız. Diyorlar ki bana Şimdi sen şöyle borazanlık yapıyorsun. Böyle asla öyle bir şey yok. 4C ve 4B sizin örneğiniz olsun. İki senede neredeyse 4A tam kadro haklarını hepsine kavuştular. İnşallah tayin hakkı da gelir. Çıplak maaş aldık. İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyorum. E, aldığınız maaş aynıysa sorun yok e, Sezgin Bey. Yani aynı maaşla geçilecek dendi. Ben belediyede temizlik işlerinde çalışıyorum demiş Yaşar Bey. Daha maaşımız ne zaman yatacak ya bu temizlik işlerine kadar ya. Yaşar Bey bakın ben artık şöyle bir karar aldım. Pazartesi temizlik işlerini arayacağım. 3-4 tane Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işlerini arayacağım. Sizin maaşlar mı yatmıyor yoksa belediyenin tüm elektrik, su vesaire kanzasyon veya haklı işler birimdekilerde mi yatmıyor? Bunu özellikle soracağım. Sokakları temizleyen o yiğit kardeşlerimizin Özellikle maaşların takipçisi olacağım. Bu benim için artık bir e, gurur meselesi oldu. Bir ödev oldu. Tamam Yaşar Bey? Bugün sözleşme imzaladık. Belirsiz süreli iş sözleşmesi diyor. Ha, sürekli iş sözleşmesi. Öyle yok öyle. Öyle size herhangi bir şey imzalatırlarsa yarın yargılanırlar. Akış sindikasına bağlıyız. Tamam. Ama hiçbir açıklama bilgi vermiyorlar. Üzücü. Nasıl bir yol izleyip sindikacılar bağlantı kurabiliriz? Arkadaşlar 18 katlı bir binanın üstüne mi oturuyorlar? Kilitli mi bu sentikanın kapıları? Ya gidin, aidatlarınızı kesiyorlar, sizden para alıyorlar. Gidin kapılarına, onu arkadaş gidin, i̇l, te il teşkilatı yok mu gidin. Haksız mıyım? Lütfen ya. Hak anlamıyorum ya. Sağ hükümet olmadığı zaman böyledir, şöyledir, iççi da şöyledir, böyledir. Çünkü sağ hükümet olduğu zaman hak niye böyle yapıyor? Haksız mıyım? 13 günlük 720 lira aldım. Bekarım, başkanım. Başkan değiliz. Ee, başkanız da hani burada başkanlık yapacak halim yok. 300, 400, 500 zam olacak demişti. Onlar ve olacak naşnoğut. 13 günlük 720 tamam tamam. Yani 300, 400, 500 sözünü duydum. Orada kasıt şu arkadaşlar. Buradan açıklıyorum. Kasıt şu. Yapılacak zam 300, 400, 500 derken şöyle dendi. İkramiye ve promosyonu veriyoruz ya arkadaşlar. Mesela şimdi 1500 diyelim 2000 lira o diyelim 3500 3500'ü ona bölün arkadaşlar 300 değil mi orada hazır cevap olarak bir açıklama yapıldı hazır olarak ama daha sonra size özlük anlamında bazı haklar gelirse onunla ilgili zamlar tabii ki bunlar her an olabilir ama ben seçimden önce 4D'de şunu bekliyorum eş durumu tayini gelebilir. Şahin Bey bize ne promosyon ne ikramiye ne banka kartı ne de bir açıklama yapan var demiş. Nerede sizin ya unuttum ben. Hastada güvenlik görevlileri gece mesaisi verirken fark alacak mıyız? Ya şöyle bir şey var. Güvenlik 2 TL ücret alacak. Silahlı mı efendim? E, silahlı mı onu bilmek istiyorum. İkincisi de nöbet ücreti, gece mesaisi, normal mesaisi. Yani sizin normalde gece nöbet vardiyası da olsa ya yani %10 fazla para alacaksınız. Tepes Bey. Mihrican Güner, okul yurdunda çalışıyoruz. Geçici kadro yazıyor. Tamam. Hala 4 olarak gözüküyoruz. Tamam siz 55 ona bağlı olarak çalışıyorsunuz. Milli Eğitim'deki arkadaşlar da öyle çalışıyor. 15 Nisan'da bizlere 600 lira yattı. Tamam. Bu asker ücretinin altına denk geliyor. Askeri geçici bindirimi yansımadı. Gönlünüzü ferah tutun Mihrican Hanım. Lütfen bir ferah tutun. 15 Mayıs'ta siz de yazın buradayım. Gerçekten haklı olduğumu göreceksiniz. Hocam bu belediye şirketten verecek sosyal haklar bürüt mü net mi? 5 günlük ikramiye, promosyon hakkınız saklıdır, anlaşma yapılabilir ve e, aldığınız ücretle de geçiş yapılacak. Ufak artışlar olabilir, toplu sözleşmeye bağlı artışlar olabilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkili arkadaş şöyle söyledi. 809 lira anlaşma, anlaşma olmuş, 19 aylık promosyon. Bozdur bozdur harc mi? 800 bin arası artık belli oldu ama promosyonlar kabul edilemez onu söyleyeyim size hocam 13 günlük paramızı almadık hesap daha hiç açılmadı hangi kurum hangi kurum konteyner kentte çalışıyorum ya olur bence de siz mayısın 15'inde alacaksınız gibi çünkü e, gidiş atanı gösteriyor tayin hakkı olma ihtimali var mı e, tenzil hanım eş durumuyla ilgili tayin hakkı olayı seçimden 10 gün önce 4D'ye verilebilir çünkü 4 D'nin ücretleri ve belediyede çalışan birçok arkadaşlarımız özellikle çok büyük itirazlarda bulundular. Eş durumu ile alakalı Sayı Julida Hanım'dan bir müjde bekliyoruz. Diğer tayin olayı daha sonraki aylarda. Danıştay'a da dava açıldı. Danıştay'da kısa sürede karar veriyor bakın. Abi 1960 lira maaş alıyordum. Şimdi yemek, çocuk ve yakacak yakacak üstüne mi? Arkadaşlar, çocuk yardımlarından bahsetmiştim size. Çocuk başına 25 TL alacaksınız. Yakacak yardımı 30 TL alacaksınız. Ya bunu da bilmenizi istiyorum. Yani siz çocuğunuz okuyorsa 140 TL üniversitede oluyorsa yılda 140 TL alacaksınız. Bayram öncesi 75'er TL alacaksınız. Bunları biliyorsunuz değil mi? Siz e, şunu unutmayın. Şimdi herkesin göstergesi ve durumu farklı. Kıdem olayı da inşallah kıdem olayı da yansıyacak. Kıdem olayı da yansıyacak. E, kıdem olayı özellikle şeyde yansıyacak arkadaşlar bir saniye ekranda bir sorun oldu ne demiş ee, bakalım bakalım arkadaşlar ne demişler şuradan bakalım bir saniye az oldu ee, belediye tehdiyelerinde gelişme var mı şimdi e, Erginler e, e, belediye tediyelerinde bir gelişme şu anlık yok Niye? Belediye diyor ki ben tehdiye ücreti ödemeyeceğim diyor. Yani böyle bir sıkıntılı durum var. Yani belediye tehdiye ücreti vermeyeceğim diyor. Böyle bir sıkıntılı durum var. Bakalım niye arızalamış bu? Bir, ne demiş? Ee, Hükümet yanlısı görünerek ne mal yeter bu kadar yüzden susuyor hakiş. İşte Bakın, sizin hakkınız olduğu zaman Yüce allah Teala'ya hesap verilecek. Ne hükümet kurtarır, ne şey kurtarır. Kesinlikle e, e, hükümetin, şey değil, e, sendikanın kendi tasarrufu. Hükümet vermiş kadroyu. Bunun etrafını, düzenlemesini, çalışmalarını, her şeyi takip edecek kim? E, şu anda e, onlar. Evet. Belediyelerde güvenlik görevlisiyim demiş. Maaşları zam yüzde dört dışında bir şeyler var mı? Yani yüzde dört dışında. Şu anda belediyelerde yüzde dört dışında ee, bir şey olduğunu yani öyle bir gelişme yok arkadaşlar. Evet. Belediyelerde ilgili çalışma yapılacak mı? Tediyeler için seçimden önce ne zam ne ikramiye. Evet bakalım şu arzayı bir düzelteyim arkadaşlar. bir arıza oldu da biraz bekleyebilir misiniz? Vallahi ekranda bir sıkıntı oldu. Bakalım. Kapanmış olamaz ya. Heh, tamam şu an düzeldi. Ee, belediyelerle ilgili çalışma yapılacak mı demiş. Ee, seçimden önce ne zam yapıldı? Şunu bakın belediyelerdeki durum şu. %5'lik ikramiye küçük bir rakam biliyoruz. 250-300 arası Nisan ayında mutlaka almanız lazım. Bunu mutlaka belediye muhtemelerine sorun. Maaşınız biraz eksik yattı Nisan ayında ama Nisan ayı içerisinde bu e, ikramiye hakkınız var. Ama tediye için seçim öncesi müjde gelir mi bilmiyorum. 4C ve 4B'ye geçen arkadaşlara %10 zam vardı. 4D'ye geçenlerde de hayır. 4D e, %4 zam %4 zam 6 aylık Her 6 ayda bir. 2020'ye kadar %4 zam değişiklikte de olabilir. Okul pansiyonunda çalışıyorum. 4A SSK 5510 karına göre çalışıyorsunuz. Maaşınız, geçiş ücretiniz neyse ona göre olacak taşeronken. 13 günlük 1137 eş çalışmıyor. 2 çocuk adliyede çalışıyorum. Bize ikramiye var mı? Adliyede çalışıyorsanız e, adliyedekiler e, normal şeye göre geçtiler. E, i̇kramiye işte bakanı bekliyoruz. Bakanın açıklamasına göre. E, belediye harici kurumlardakilere ikramiye ödemeleri yapılacak. Son anda bir rütüş yapılıp e, 52 günlük yerine 20-30 derler mi bilmiyorum. Ama belediyedeki e, sosyal güvenlik bakanımızın makamını aradığımda hem baş danışmanları ve bunun yanında bağladıkları uzmanlar bana çalışmanın normalde hazır olduğunu ama bakanın açıklamasını beklediklerini söylediler. Bunu da size müjdeleyeyim. Sendika aidatı kesilecek evet. Ambulans şoför olarak çalışıyorum ama 12 saat çalışıyoruz. Eski kadrola 24 saat çalışıyor. 12 saat çalış, biz neden 12 saat çalışıyoruz? Ne demiş ya? Çalışıyoruz ama eski kadrola 24 saat bir çalışıyorlar. Ya saatler kadrolara göre düzenlenecek. Bilginiz olsun. Danıştay'da dava açılıyor yakında. Bu nöbet şeyleriyle alakalı bilginiz olsun. Yani Danıştay da lehinize karar veriyor. Böyle yok. davalarda lehte karar veriyor. Bilginiz olsun aynı işi yapanlarda. Hocam bir eğitimde çalışıyorum. Biz kesin 10 aylık mı? E, şöyle durum var Ahmet Bey. 10 aylık normalde olması gereken diyorlar. Ama seçim öncesi olduğu için 2 aylık müjde verilebilir. Çünkü sizlerin de oyları var. Bilginiz olsun Ahmet Bey. Ben umutluyum. Haziranda belli olacak dediler. Haziran ilk haftasında inşallah güzel haberleri buradan paylaşırız. İspir AŞ diye bir şirket kurulmuş ama 4B mi 4 bir bilgin var mı? Arkadaşlar 4D'ler e, şey yapıldı biliyorum. Bu şirket 4D'ye geçişten sonra kurulmuş. Yani belediye şirketi, bit personellerinin çalışacağı bir firma. Biz Nisan'da 15 günlük yatmadı. Mayıs 15'te 45 günlük alacağız? Allah sabır versin Alper Bey. E, i̇nşallah e, Mayıs'ta alacaksınız. Askeri geçim indirimi desteği de alacaksınız. Maaşınız iyi bir miktarda olacaktır. Yakıt parası ekstra ücretler Mayıs maaşını ya tabii ki yansıcak Alper Bey. Mihrican Hanım yazın okullar kapanınca bize 3 ay boyunca çalışamayacağı söylendi. E, tabii ki şu anki yerel yetkililer, yerel muhtemeleriniz böyle söylüyorlar. Ama ben Milliyetin Bakanlığı'nı aradığımda daha kesin bir şeyin olmadığını Haziran'da netleşeceğini söylediler Mihrican Hanım. Bölge adreste çalışıyorsunuz. E, evet. 1170 TL aldık. E, 1170 TL aldıysanız arkadaşlar Buna bir 150 falan da üstüne ekleyin diye düşünüyorum. Askeri geçim indirimi desteğini şey 120 de olabilir. E, i̇ki katını yapın bir 120 ekleyin. Eski çalıştığımız dönem mesela ben 10 TL'yi taşıran çalıştım 20 günlük izin hak ediyor muyum? E, Benle 10 yıl he, 10 yıl çalışan çalıştınız 22 günlük e, izini hak ediyorsunuz. 22 gün. E, İlan Hanım 2 gün az söylediniz. Belediyeler yakıt yardım alacak mıyız? Evet, güzel bir soru. Güzel bir soru, alacaksınız. Hocam Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçtik. Özel Güvenlik Görevlisiyim. Bize aylık 300 TL yol ve yemek veriliyordu. Maaşım 2020 TL idi. Bu maaşla ne geçiniyoruz? Yoksa yol ve yemek ücreti düşecek mi? Arkadaşlar. Ee... Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçtiniz. Yani ücret düşmesi olmayacak. Bununla ilgili zaten önceki göstergelerinize göre geçiş kanunu buna göre ayarlandı. Düşüş yok. Arkadaşlar hadi çoğaltın şurayı patlatalım ya. Abone de olun, beğeni de atın. Ben burada herkese ulaşmak istiyorum. Bugün açıklanan bir haberde iki maaş verilecek deniliyor mu? Bu doğru mu? Haber iki maaş. Şöyle iki maaş. Ne? Ben duymadım bunu da ee, ikramiye verilecek bayramdan önce ben söyleyeyim yani diğer kurumlardakilere bu %99.9 yani ikramiye ile tabii ki seçim öncesi güzel görüller kalpler kazanılacak yani belediyelere de bence bir düzenleme şart hani ben bunu kendi görüşüm olarak sunmuyorum ee, özellikle aradım aradım aradım bir kulis yaptık 13 günlük parayı vermemek durumları yok değil mi öyle bir şey olur mu ya asla paranızı alacaksınız Hocam sendikadan toplu para aldık Nisan'da aldığımız bu paradan dolayı yüzde 4 adil olan tutarlarındaki artışta yer miyiz? Yer Hocam askeri ücretin 60 fazlasına çalışıyoruz. Asgari ücrette zam gelince bizde eklenecek mi? Tabii ki. Ya hayır siz şeyseniz 4A kapsamındaysanız 4'lük zam mı alacaksınız. Sizin zamınız artık bu. Ya i̇sterim ki enflasyona bağlı zamlı da alın. Ama öyle bir zam yok arkadaşlar. Arkadaşlar ee, sorularınızı alıyorum. Bakalım evet bir sürü soru gelmeye başladı. Bizlere 3.5 TL yemek parası veriliyor. Evet. 5 TL. E, tamam. E, 5 TL. 1.5 TL fazla maaşınıza yansıyacak günlük. Eğer kurumunuzda yemek verilmiyorsa. Promosyon ne zaman yatacak? Tamer Bey promosyon ilgili bankayla görüşülüyor ya. İlgili bankaya görüşüldüğünde o zaman yatacak ama set rakam söyleyeyim. Valla bankalar aralarında anlaşmışlar. 500, 600, 700, 800, 900 götürüyorlar ya. Yani yazık. Hastanede çalışıyorum. Maaşımız hangi birim yatır? E hangi birim yatıracak? Destek hizmetleri müdürü ve insan kaynakları sizle alakalı arkadaşlar. Gerekli muhtemetliğe gidecek. Artık muhtemediniz aynı daha kadro muhtemetleri sizle ilgilenecek. Orada bir tane sizin destek hizmetlerine bağlı muhtemedenizde atanabilir yeni. 13 günlüğü aldım. Döneş sermayeden para biterse ne olacak? Arkadaşlar dönüş sermayeden para biterse diye bir durum olursa yani onunla alakalı merkezi bütçeden destek yapılabilir. Çünkü personel parası bu. Mezuniyet durumunuz maaşlarınıza eklenecek mi? O daha sonra. Bakın onu söyleyeyim. O daha sonra. Şimdilik öyle bir düzenleme yok, yakın zamanda olur. Ama onu söyleyeyim, söyleyeyim yakın yani kıdeme yansıma durumu hocam bizim maaşlar düşük verdiler ayık indirimi Erkan Bey askeri geçim indirimi tam yansımadı tamam mı tam yansısa öyle olmaz hocam bizim maaşlar düşük verdiler hemen herkes demiş aynı şekilde çok az Asker ücreti gelen zam daha fazla <gülüyor> arkadaşlar inşallah o %4'te bir şeyler olur ya umutsuz olmayın 4C'de 4B'de bunları çok gördük Ceyhun Bey 13 günlük 805 TL aldık demin dedim Maaşlar eksik yat demiş Erkan Bey. Aynı. Askeri geçim indirimi yatmadı yani yansımadı. Ondan eksik yattı. Tam maaşınız da tam yatacak. Net promosyon mu Ahmet Bey? 800 olur, 700 olur. O civar size promosyon verecekler 3-4 yıllık. O da bankayla idarenizin anlaştığı işte. Öyle anlaşmışlar bak. Bu saatten sonra fazla bir şey vermez bankalar. Kabul edenler olmuş. Bu idareleri anlamıyorum. İzim konusunda tekrar açıklar mısınız? Hı, ne demiş? Yani i̇ki gün fazla alacaksınız. Eski yıllık izdenizden iki yıl fazla olacak. İki gün pardon, iki gün fazla olacak. Tediyeler bizlere Haziranda kaç günlük yatacak? Allah inşallah e, güzel konuştunuz. Ağzınızdan bal damlıyor. Tahadokadeye bir yazmış. E, tediyeler yatacak arkadaşlar. Ama e, tediyelerin yatışıyı inşallah yani var ya ikramiye ne tedii yatarsa bayramdan önce mükemmel olur. Bana bunu yapmayacak diye bir şey söylemediler. Sadece tarihi falan hakkında söylediler. Devlet Hastanesi'nde servis sekreteriyiz. Bazı servislerde enfeksiyon riski olan yerler 2 TL'lik bir fark olduğu söylüyor. Evet doğrudur. Bu sizde temizlik görevi arkadaşlar sizin yüzümüzde dahil miyiz? Temizlik işleri görevi yaptı. 4 diye geçen kardeşlerimiz enfeksiyon biriminde çalışıyorsa 2 TL ne alacaklar? Risk primi alacaklar. Ama mutebedenizi orada çalıştığınız zaten bilinmesi lazım ama siz de hatırlatırsanız iyi olur. Askeri ücretin %50 fazlasına çalışıyoruz. Tamam. Evet. Şöyle arkadaşlar artık askeri ücret zamını Yunus Bey unutur musunuz? 4D'ye geçtiniz ya artık siz %4'lük zamlardan faydalanacaksınız. Beş kesildi mi demiş Necmettin Bey? Hocam biz sindika üye olmadık. Edebiyat üzerinde olmamıza gerek var mı? sendika iyi olmazdı, bir şeylik yok araştırınız sizde en çok ilgilenen sendikaya girin tamam mı? Orada baktınız sizi iletişimi iyi, iyi niyetli böbürlenmeyen, sizi dinleyen güler yüzlü sendikacısı için hiçbir zaman tabelaya kalmayın. Kim olursa olsun. Net maaş ne alırız hocam? Alacağın para net 15 Mayıs'ta alacağın kendi önceki maaşın ama ama promosyon ve ikramiye yansırsa bayram edeceğin zaten ceplerinde dolacak. Ee, normalde de maaşla biraz küçük artışlar olabilir göstergelere bağlı. Ben milliyeti mi bağlı çalışıyorum? Yazın çıkış yapacak mıyız? Bakın arkadaşlar demin de söyledim. Ee, i̇şsizlik maaşı almıyorsunuz. Sadece çıktığınızda ücretli çıkma durumunu seçime, seçimden dolayı var. Yani öyle bir ümit bekleniyor yani. Aradığım milli eğitimi normalde ücretsiz bir durum var ama Aziranda tam belli olacak dediler. 9, 900 veriyoruz rahat. Necmettin Bey 900 promosyon gene iyi. 750'lere var. 700'liler var. Siz gene şükredin. Yani e, İBB'ye işmekte çalışıyorum. Maaşlar bugün yattı. 2197'de aldım. 2 ay 2000, 2. ay 2, 2 ay 2600 aldım. Anlamadım burayı. Tam net anlatır mısın Ali Bey? Çalışma saatleri. Cumartesi 5 saatliğine koruma gidiyoruz. Memur yokken. Hmm. Evet beş saat aşıyorsa sana mesai ücreti vermek durumundalar. Ne tediye elimizde geçti? Ne geçer? Ya Tediye ben şöyle diyeyim size ee, normalde size tediye ücreti şu kadar yatması lazım. Yani 1800 lira alan birisi yani 2800 gibi, gibi bir para alması lazım. Sendikamızın olmadığı zamanda kesilen paralarınız ne kadar ne zaman yatacak abi teşekkür ederim. Yani sendikanız olmadığı zaman da kesilen paralar. Sendika olmadıysan ki paran kesilmez. Sendikacı olursan bir sendika primi kesilir. Üç ayda bir de yatar. Toplu paraya yatarsana. Bu taşeronlardan alınan para bize yansıyacak mı? Anlayamadım orayı. Erkan Bey açarsanız. Promosyon falan yok. İnşallah olur. Kurumla görüşün. Her yerde vardır da sizde ne yok? Hastanede çalışıyorum. Taşerende bin alıyorduk. Şimdi maaşımız ne olacak? 2100 TL alacaksın Mayıs'ta İnşallah biraz da artış olur Turan Bey ee, Tolga Bey Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı güvenlik çalışıyorum Haziran'da etediye alır mıyız ya, güçlü ihtimal Tolga Bey bayramda inanın cebleriniz dolu girme olayınız çok yüksek seçimde var ya yani çünkü bakanımız şöyle bir şey diyeyim bakın bütün 4 TL arkadaşlar şu anda burada çok güzel bir tüyo veriyorum çok güçlü bir tüyo veriyorum hem deneyimler var hem görüşmelerimiz hem şimdi arkadaşlar seçim 50 gün var değil mi Tediyevi ikramiyenizi şimdi verirseler 40-50 günde çeşitli haberlerle başka partilere gitme durumunuz olabilir. Hani etkilenen kesimler var. Ama sizi seçimden önce sıcağı sıcağına bunun verileceğini gördüm. Benim yüksek deneyimimden söylüyorum. Seçimden önce bu paraları aldığınızda arkadaşlar. Düşünsenize daha yeni almışsınız birkaç gün sonra da seçim var. Tam o zamana denk geldi ya çok şanslısınız. Çifte bayram yapacaksınız. Hükümet de sizden tabii ki e, parası yani buna karşılık da o isteyecektir. Yani hak, hakkıdır da yani size o kadar para veren bir iktidar e, isteyebilir de yani. O bizi ilgilendirmez sendik olarak ama e, ne olursa olsun işçiye kim para veriyorsa, kim destek oluyorsa bizi sendik olarak alkışlarız. İşçinin faydası bizim için önemli. Evet vardiyalarda düzenlemeler yapılacak arkadaşlar eşitleme yapılacak. Birkaç zamanda işte onlar bir hazmetsinler şöyle. Hep ezildiniz daha önceden. Ee, Hocam en az 1945 lira maaş aldım taşerondayken şimdi tahmini maaşlar ne kadar olur sizce demiş. Ya şöyle 1945 lira. ya. Mayıs ayında bu tam yansıyacak sana. Ama ben biraz 1945 TL'yi 2000 lira gibi alırsın diye Mayıs'ta tahmin ediyorum. genel bunu e, etkileyecektir. Göreceksiniz Ek, e, katkılarına kadar maaşa güzel yansıdığını ispera bağlısınız tamam bankamıza bakma bank maaşım yattı bu mayıs ayında ekstra bir ücret yatacak mı şimdiki nisan ay maaşınız ne kadar yattı bilmiyorum ama tabi ki mayıs ayında ekstra bir ücret yansıma olmayacak sadece siz belediyeye bağlısınız %5'lik bir fark da aldınız mı bunu yazarsanız sevinirim emre bey %5 ikramiyenizi aldınız mı belediye olduğunuz için Emrullah bey demiş Hastanede, cumartesi ve pazar çalıştığımızda mesai yazılacak mı? Şimdi sizin mesainiz şu. 45 saate açtınız mı? Tabii ki mesai çalışmasınız varsa size yazılacak ve ücret alacaksınız. Emre Meriç hangi birimdensiniz? Bunu anlamadım. Haziranda tediye kaç günlük olacak? E, belediyelerde böyle tediye olayı yok ama diğer kurumlarda... <gülüyor> 13'ü 20 bilmiyorum. Bakanın ben normalde verdiği söz etrafında bir soru sordum bakanla. Bana verilen cevapta bakan açıklama yapacağını. Ben de bunu çok iyi anladım. Seçimden arifesinde yapacaklar. O paralar verilecek. Seçim öyle girecek. Bakalım. Hocam demiş. Maaşım taşırında 2020 TL'ydi. Şimdi ee, bize yapılan ek ücretlerde yakacak ee, çocuk Yemek yardımı var. Ya Çocuklar için 3 çocuk varsa 75 TL alacaksınız. Ee, okuyan çocuğunuz varsa üniversitede 140 TL alacaksınız. 30 TL yakacak yardımı alacaksınız. Normalde 2600'dü maaşım demiş. Bugün bak falan gittim 3100 yatmış. Oh ne güzel. Ama belediyede misin Emre Bey? Ben öyle anlıyorum. Belediyede miydiniz? Belediyedesiniz tabii ki size %5'lik ikramiye yattı diye düşünüyorum. Bir yazarsanız sevinirim. Evet. Yeni maaşlar aynı kaldı. Eski maaşı alacağız demiştik. Anladığım kadarıyla demiş. Hala şu ekranı oldu. Evet, yeni maaşlar aynı kaldı. Eski maaşı alacağız dedim bu kadarıyla bir şey. En çok merak edilen sorulardan birisi. Hocam biz işçi kadrosuna girdik. Tamam. Kurumunuzda çalışan düz işçi arkadaşlar 700 TL gibi fark gibi fark var. Tamam. Böyle bir fark devam edecek. Yoksa 2000'de toplu sözleşme şöyle yani Danıştay tabii ki böyle ek ödemelerde falan 4A kadroyla alakalı mesela hükümet hiçbir şey yapmadı diyelim. Yapacaktır inşallah hani bu iyileştirmeyi tamamlayacaktır. Ama Danıştay şey yapıyor. Hani itiraz ediyor sendika. Sendika itiraz ettiği zaman Danıştay ne yapıyor? Danıştay da ek ödeme alır diyor. Şu ödemeyi alır diyor. Yani eşitlik karnesi göz önünde bulunduruluyor ve para alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, e, Keçi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyeyim ama promosyon konusu geçmedi. Hı. Hmm. Ya yani geçmedi, daha yazı gitmedi. Şimdi adam size onunla ilgili bir açıklama yapıp şey yapar mı? Hani peşini bırakmazsınız sonra adam yani e, sorular soruyor, şey yapıyorlar, sıkışıyorlar yani böyle şeylerde. Hani özellikle bu konuda hani siz hemen şey beklemeyin. Hani hemen böyle bir açıklama beklemeyin arkadaşlar. Evet. Emre Meriç, sadece 5 maaş ya, ne? Sadece maaş yattı, başka bir şey yok sanırım demiş Ali Bey. Öyle mi? Allah Allah. Hani hangi şeydi? He. 3100 yattı baktım yani eksam var? Emre Bey ya belediyede miydiniz? Onu bir yazar mısınız? Belediyede mi çalışıyorsunuz? İyi para yapmış valla. Güzel haberler alıyoruz. Moralendirdiniz beni ya. Lütfen yazar mısınız grubu? Diğer arkadaşlarla paylaşacağım Emre Bey. E, resmi tatillerde gece çalışan mesai alamaz diyor. Sadece dini bayramlar 3 var diye alır diyor. Resmi tatilinden alamıyoruz. Düzenlemelere göre hareket ediyor Tolga Bey. Keşke inşallah ona göre de yapılır. Ben üniversitede güvenlik görevlisiyim demiş. Taşra maaşı 1800 TL'ydi. 3 çocuk var. Şimdi ne kadar verirler? Ya Mayıs ayında 1890 gibi ya yani 80 gibi alsın. Çalışmayan eş için. İşte askeri geçim indirimi desteğini Mayıs'ta alacaksınız kalbin içinden. Bilginiz olsun. Belediyede iktaç. Arkadaşlar, şimdi Emre Bey 2600 alıyormuş. Demin dediğim gibi bakın, dediğim çıktı. Emre Bey 2600 alıyordum diyor. 3100 lira yattı diyor. Şimdi Emre Bey'in maaşı 2600. Ama %5'lik ikramiyesi yattığı için ikramiyesi yattığı için 3100 TL. Yani buradan anladığım kadarıyla Emre Bey'e 500 TL'lik ikramiye yapmış. Emre Bey 500 TL'lik ikramiyenin aynısını Ekim ayında da pardon Ekim ayında da alacaksın. Yani Ekim ayında da 500 TL alacaksın fazladan bir gün olsun. Güle güle harcı Emre Bey. Sağlıkta çalışan taşeronlar 24 saat çalışma siteye geçecek mi? Arkadaşlar vardiyalı nöbet sistemleri var. 24'lü sistemler var. Kurum içinde düzenlemeler var. Bunlar kurum idaresiyle alakalı çalışma saatinize göre düzenlenebiliyor. Yani sizin 45 saatlik maksimum süreniz var ya. idarenin elinde şu yetki var. Sizi hafta içi, istedik saatlerde görevlendirme yetkisi var. 45 saatlik elinde bir yetki var idare. Tamam mı arkadaşlar? 1900 TL maaş alıyordum. Ekstra 140 TL değerinde akbil alıyorduk. 140 TL ne olacak? Maaşa yansıyacak mı? Ahmet Bey, verilen söz yasada geçen şu. Aynı maaşlarıyla geçirilenler. Bununla ilgili tamamen maddesi olabilir. Hocam promosyon için bankayı ara, aramamız lazım mı? Bankayı ararsan Ali Bey size e, asla tam cevap vermezler. Telefon hemen kapanır. E, faydası olmaz. İdarenin resmi anlamda sendikanın yazı yazması lazım. Sendika idareye yazacak tamam mı? Onun akabinde de e, gerekse dava edeceğim diyecek sendika. Üniversite mezunu olup 4 değerli olan maaş düzenli O sonra yansıyacak Sevil Hanım. Bir kez daha sesleniyorum arkadaşlar. 4D'li kardeşlerimiz eğitim durumu şu an maaşlarda etkisini göstermeyecek 4D'de. Bunu bilmenizi istiyorum. Eğitim durumu şu anlık ama daha ileriki evrelerde ben bunun ekleneceğini düşünüyorum. KYK ile çıkan kanunu itiraz edilebilir mi? KYK ile çıkan kanunu itiraz yolu şu anlık kapalı arkadaşlar. O hal yazımızdan dolayı. Evet hocam sadece maaş yat ama... KHK ile atılanlarla ilgili ilgili KHK yayınlandığı için mesela kamuda ihraç edilenlerle alakalı. Gerçekten e, bu konuyla alakası yoksa, bir kin ve husumet sonucu ihraç edildiyse tabii ki bununla ilgili başvurusunu yapar, delillerini sunar, yeniden araştırmasını talep eder. Evet hocam sadece maaş yattı demiş. E, tamam, taşeron derken başımıza amirler... Ee, başımızdaki amilerin yüzde farkıyla kadroya geçti şimdi amilikten düştü yüzdelik aldı farklar ne olacak ne maaş alıyorsa ondan geçecek 112 ambulans şoförleri 24 saat çalışma sistemine geçecek mi 112 maaş ambulans şoförleri yani demin söyledim diğer tam kadrolu arkadaşlar eşitlenecek bu kısa bir süreç istiyor bununla ilgili düzenleme şu anlık yok ama işleyişte olacak milletimiz çalışanlar ne kadar alacak ikramiye alacak mı? Arkadaşlar, milli çalışan arkadaşlar e, ile alakalı bir haber almadık. Biz milli eğitimin şu anda <gülüyor> yazın o iki aylık dönemini kurtarmaya çalışıyoruz. Hangi sendikadan bu adam arkadaşlar bilen varsa söylesin demiş Evden Bey. Şimdi ben sendikamı reklam mamacıyla açıklamadım arkadaşlar. İkincisi 4D'li arkadaşlar e, bu konuda bana üye olamıyor. Ben ne kadar hani bu konuda e, çıkardan uzak bir yayın yaptığımı bilmenizi istiyorum. Hocam ben de İstanbul Büyükşehir Belediye'nde çalışıyorum. Kurumun adı İsmek kurdular. Yani bir sürü şirket kuruldu evet. Şey aldınız Ali Bey. E, siz de şey aldınız. E, bu ay aldığınızda ikramiye var 5 günlük haberiniz olsun. 500 liralık fark var bakın neredeyse. Evet, e, ikramiye aldınız. 500 liralık artış ondan kaynaklanıyor. Net maaşı 3100 olmayacak mı demiş. Net maaşım 3100 olmayacak mı? Oo, hayır, hayır. Net maaşın değil Emre Bey. Sen ikramiye ücreti aldın, yanılma. Hocum sendikamız bizi geçmiş ücret, dünün... <gülüyor> mesai, bayram ve tatil paraları al... hayır alamayacaksınız. Ali Bey, şuradan açıklıyorum. Dört değerli kardeşlerim İmzayı attığınız andan itibaren geçmişe dönük biriken nöbet icab vesaire biriken taşeron ücretlerini artık alamayacaksınız. Hepsinden vazgeçmiş sayılıyorsunuz. Bunu bil bilmenizi isterim. Sağlıkta güvenlik yüzde on alır mı? Tabii ki. Ama mesela ee, silahlı mı tutuyorsunuz? Onda bir bakmak lazım. Bir de gece şeyinde siz gündüz de tuttuğunuz için alacaksınız da taşeron maaşını yapan kurumlar kendini yaptıkları için zorlanıyorlar. Tabii kriz yaşandı dedim hmm. ya. Olabilir. Geç maaş yatırmak da mevhur cezalandırabilir idare. Kurumumuzda çalışan temizlik kadrosunu arkadaşlar hak işle ilgisiz oldukları için Türkçe geçmek istiyorlar. Alper Bey, iki sendikada benden değil. Ama sizde kim ilgilenecekse, kurum temsilciniz iyiyse, Hangisi daha size cana yakınsa ve yardımseverse, sizin için koşturacaksa ona gidin. Güvenlik olarak hocam. Hmm. 1600 alıyordum. Alper Bey dedim, sonra güvenlik olarak alabilirsiniz. Servet Bey, 1600 alıyordum, bu ay 1880 aldım. Belediye promosyon ve ekbeşi alamadık. Çünkü şöyle bir şey var. 1880 aldın, 280 liraya ikramiye olabilir Servet Bey. İyi de hocam sendikalar hala aktif hale gelmedi. Olabilir geçiş dönemindeyiz. Biz mart ayının maaşını bile almadık. Haziran sonuna kadar maaş yok diyorlar. Nasıl belediyeymiş bu yağına ya? Kriz mi yaşıyormuş? Ne olmuş buna ya? Daha önce nasıl ödüyordu parayı? Ya daha önce ödüyorsa şimdi de ödemesi lazım. Eğitim durumu eklenecek Erdem Bey. Benim yaşım mı? Evet, Sevil demiş. Arkadaşlar soru sormayalım birbirimize. Ben Mikail Malatya maskeyle çalışıyorum. Tamam. Teşekkürler. Evet. 45 saatlik haftalık evdilme yaslığı daire, daire çalışıyoruz. Evet. Çalıştığınız saat arkadaşlar. Tatil değil. Olga Bey. Deniz <gülüyor> Sayın hocam bu kadroya geçme işi biraz yarım yamalak oldu. Ya de, e, Deniz Bey. Şimdi yarım yamalaktan şöyle. Bin milyon kişi geçti ya. 1 milyon geçen işçinin özlük haklarını vesaire prostürünü götürecek yetişmiş uzman gücü yok tabi ki. Çok mağduruz Adana. <gülüyor> Adana'yı aramak lazım. Gülfidan Hanım Adana'yı arayacağım. Adana'yı arayacağım mutlaka. Bunu da not alayım bir saniye. Pazartesi günü Adana'yı da alayacağım. Tamam arkadaşlar? Bir de temizlik işleri vardı beni belediyelerde onlar için arayacağım. Hocam bizim kurumda 10 günden aşağı yıllık izin vermiyorlar. Yıllık izin hakkımız nasıldır? Yıllık izin hakkınız arkadaşlar dediğim gibi yani e, 1 ila 5 il arası 16 gün 5 ila 15 il arası 22 gün 15 ve üstü 28 gün size bu kanunu hakkınızı kullandırmayan suç işlemiş olur. Sevil özelden yaz diyeceğim de özel yok burada demiş Erdem Bey. <gülüyor> ne özelden yazacaksınız? Yaşı mı? Takman yaş arkadaşlar. İnsan hissettiği yaştadır ya. Haksız mıyım? Yani bayanlara bir de yaşı sorulmaz Erdem Bey. <gülüyor> Fırça yemeyin bakın. Abi KYK'nın ne hali olacak? Zıraatla anlaşıldı mı? KYK biraz arkadaşlar bu konuda zayıf. Ama inşallah ilgilinizseniz ve üstüne giderseniz olur. Sendikadan faydalanmanız Pakizan'ın KYK'da zaruri. <gülüyor> 2020'de toplu sözleşme bitecek diğer dörtleri için, için maaş alacağımı söyleniyor. Ee, olabilir. Bence ona bile kalmayabilir Kemal Bey. 4 üniversite çalışanlar kaç günlük bir alacak? Üniversite çalışanlar daha özellikle bakanın açıklaması tekrar bekleniyor. Haberiniz olsun. Bakan adım demiştim. Tamam. <gülüyor> Arif Bey demiş ki, pardon arkadaşlar. TV'lerde kadro dediler. Neden şimdi? Söylediklerini yapmıyorlar. Arkadaşlar bakın. İş güvencesi adlı bir sistem getirdiler. Şimdi tam kadro hakkı şöyle. Size şu oldu Arif Bey. Yarın daha gelme. Yarın daha uğrama. Bu denemeyecek. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar sorular çok. <gülüyor> ben hızlıca bitireyim. Yayından ayrılacağım. Gerçekten sesim şey oldu. Ben ee, Mikail Matilda Maski ikramiye. Arkadaşım ya. ikramiye alamayacaksınız. Maskı neydi? Belediye değil mi? Onu bir açar mısın? Ocak'ta Nisan'a kadar toplu sözleşme falanları Mayıs'ta topluluk maaş yatar mı? Toplu sözleşme şartlarına bakacağız. Pardon arkadaşlar. Toplu sözleşme şartlarına bakacağız. Mayıs'ta topluluk maaşı yatar mı? Sözleşme farkları. E şartlara bağlı. Güvenlik görevlendirince gece farkı yok hocam. Bunun nedeni nedir? Yani onunla ilgili bir görüşüyüm tekrar. Size dönüş yapacağım Ahmet Bey. Pazarsu günü mutlaka görüşelim. Tamam mı? Mevzu açımızla tekrar bir görüşeyim. Çünkü gecemiz sayesinde onluk artış size yansıması lazım. Çünkü Ahmet Bey, siz gündüz de çalışıyorsunuz biliyor musunuz? Tek gececi değilsiniz. Benim maaşım 2000 demiş. Ne kadar yattı Adana? He, maaşlar yazılsın, evet. Erdem Bey, 2000 daha önce ne alıyordunuz? Bak, daha önce ne aldınız? Bu ne aldınız? Arkadaş onu yazın. Bu bakın açıkladı iki kiramya maaş maaş yatacakmış. Oo, çok güzel, ben duymadım. Yani iki ikramiye mağaç arkadaşlar. Yani ben duymadım yani. 2020'den önce toplu sözüm ihtimali var mı? Her ihtimal olabilir. Gelişme Türkiye'de yani bir günde bir neler değişiyor. Çok söyle şey, Allah razı olsun. Vermezseniz sevinirim. ismi vermezseniz sevinirim abi. Tamam. Vermeyeceğim. <gülüyor> 1, 3, 5, 10 izin kullanma yok mu? Ya şöyle. Hangi kurumdaydınız kalbin e, içinden? E, bunu mutlaka yazın. 8-5 Nasıl paylaşır? 5 saatlik oluyor mu? Abi kadroya geçecek kadrolu içinden çay, şef sekreter olur mu? E neden olmasın ki kurum içi değerlendirirler ya. Kurum içi o çakır. Kemal kapaklı ambulans şoförleri iş kanunu takılıyor. 24 saat çalışma izni kurum amiri bu şekilde bilgi veriyor. E, i̇ş kanununa göre tabii ki bazı durumlar var. Günde 11 saatten fazla çalıştırmama, haftalık 45 saatten sonraki çalışma, e, yani onunla ilgili düzenlemeler şart. 4C'lere iki maaş. E, 4C'ler olabilir evet. Yani ben şey duymadım bakın. Ben 4C'lere yoğunlaştığım için, Dört değerli ilgili müjde olsa ben hemen anında öğrenirim yani onu bilgi bir söyleyip size. Hocam belediye çalışanlar e, isyanda yakında kıyamet kopar. seçimden önce karışır. Yani Arif Bey çok iyi yere parmak bastın. Çünkü belediye işçilerimiz için gerçekten durum çok önemli. Onu da söyleyeyim. Mikael Demir Maske Belediye ikramiye. İkramiye belediye arkadaşlar yok. 5 günlük pardon ikramiye vardı beş 5 günlük var. Bu ay ne kadar yattı Mikael Bey? Ne kadar maaşıyatta Daha önce 2020 TL alıyorduk. Nisan ayında 834 TL. Askeri geçim indiriminin gazabına uğradın Ali Bey. Ama Mayıs'ta bu düzelecek. Tamam mı arkadaşlar? Mayıs'ta bu düzelecek. Şimdiden e, hepinizin e, müsaadenizle müsaade isteyeceğim. Gerçekten çok faydalı görüşme yaptık. Az çok ne kadar paralar yattı görmeye başladık. Daha önce böyle paralar yatmıyordu. Tekrar hepinize selam ediyorum. Sizlerden bol bol yazmanızı, yorumlar sayfama da yazarsanız sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Maaşlarınızı, promosyonlarınızı, aldığınız ücretleri, Nisan ayında özellikle belediyede çalışanlar ne kadar maaş aldılar? Daha önce ne kadar maaş alıyorlardı? Bunu mutlaka yazın arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.